Bana bunu yaptığını ödeteceğim Demek ki sen benim ayağıma sıkarsın ben de senin mallarını ıtırım Yakarım Parçalarım Bak bakalım kim bana engel olabilecek Sıkıntılarla 30 Mart Salı günü 16.00'da